Değerli Kadıköy Cep'in Yapsa abone Bugün siz için cep telefonlarda oluşan yeşil çizgi sorununun neden kaynak sorunun nasıl bir şekilde çözüme kavuşacağını dilim döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağım. Evet, elimde gördüğünüz bir iPhone X cep telefonu. Bunu siz de görüyorsunuz ki boydan boya üstten aşağı doğru oluşan bir yeşil çizgi göster zaten görüyorsunuz. Peki bu eşit çizgi nasıl oluyor? Kesinlikle yani bu kendi kendine olabilecek bir arıza değil. Bu nasıl oluyor? Bu muhtemelen telefon elinizden düşmüştür veya bir yere çarpmıştır veya bir sıkışmıştır veya bataryası şişmiş, batarya şiştiği zaman da arka tarafa doğru itekleyemediği için ekranı ön tarafa doğru itekleyip ama ekranın yerinden çıkmasını engellediği zaman ekranda Yeşil çizgiler oluşmaktadır. Peki bu yeşil çizgiler nasıl yapılır da düzelebilir? Kesinlikle tek bir e, çözümü var. Bu çözüm nedir? E, ekran değişimi. Ekran değişimi sonrasında bu şekilde telefonunuzun yeşil çizgisinden kurtulabileceksiniz. Peki bu şekilde kullanabilir miyim diye sorarsanız. Kesinlikle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ta ki o yeşil çizgiler çoğalmadığı sürece bu telefonun eskisi gibi hiçbir e, özelliğini aksatmadan, hiçbir... E, menüsüne engel olmadan kullanabilirsiniz. Sizin de böyle sorunlarınız varsa cep telefonu ekran değişimi servisi olan Kadıköy Cep Büyünyası'nda telefonunuzu getirdiğiniz zaman maksimum 15 ile 20 derecesinde ister orijinale yakın olan AA Plus kalite ekran isterseniz de e, piyasada orijinal diye takılan ürünlerin seçenekleri de bizim firmamızdan bu işlemden yararlanabilirsiniz. Bu videomuzda küçük de olsa bir katkımızda bulunmuşsa altta küçük bir yorum yazıp bizi kanalımızda destekte bulunsanız çok mutlu edersiniz. Teşekkürler Kadıköy Cep Büyünyası.